Ay yengeç ve Güneş yengeç olanlarla ilgili de ufak hatırlatmalar yapacağımı baştan belirterek Mayıs ayının astrolojik etkilerine bakıyoruz. Evet Mayıs ayına Ay Yay Burcu'nda başlıyoruz. Oldukça keyifli, neşeli bir şekilde giriş yapıyoruz Mayıs'a. 6 Mayıs'ta Güneş'in Neptün'le güzel, açısı, güzel bir açısı var. Sizin 11. evinizde ve 9. evinizde etkili olacak. Dolayısıyla arkadaşlarla belki bir seyahat planlama fikriniz olabilir, belki yeni bir arayış, bir yabancı arkadaşınızın girişi söz konusu olabilir, farklı yabancı bir topluluğa girişiniz söz konusu olabileceği gibi yurt dışına çıkma hakkıyla ilgili bir takım gelişmelerle ilgili gayet güzel şifalı enerjiler söz konusu. 8 Mayıs'ta Venüs'ün Neptün'le Kara açısı var burada e, ilişkiler konusunda. Doğru anlaşıldığımıza dikkat etmekte fayda var. Aldanmalar, aldatmalar yanlış anlaşmalara açık bir süreç 8 Mayıs civarı ve 9 Mayıs'ta Güneş karşıtı şüpiter açısıyla beraber yine arkadaşlarla olan ilişkilerimizde biraz daha iletişimimize dikkat etmekte fayda var sevgili yengeçler. 12 Mayıs'ta Güneşle Plüton'un güzel bir açısı var. Sizin yine 11. eviniz ve yedinci evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ilişkinizle ilgili belki yeni bir karar verebilirsiniz. Geleceğe yönelik bir adım atmak için uygun koşullar sağlanabilir. Veya artık ilişkinizi çevrenize, sosyal çevrenize tanıtabileceğiniz gibi hem arkadaşlarınız hem ilişkinizin bir arada olduğu hoş zamanlar gözüküyor. 13 Mayıs'ta Merkürle Uranüs kavuşum halinde ikisi de Koç burcunda kavuşacaklar. Sizin 10. evinizde. Dolayısıyla İşle ilgili ani gelişmeler, sürprizli gelişmeler olabilir. Burada patronlarla, otorite figürleriyle çok fazla zıtlaşmamakta, ani durumlara karşı çok fazla tepkisel davranmamakta da fayda var sevgili yengeçler. Daha sonra Merkür Boğa'ya geçiyor, Ay Boğa'ya geçiyor ve 15 Mayıs'ta Yeni Ay Boğa'da gerçekleşiyor. Yeni Ay sizin 11. evinizde gerçekleşiyor sevgili yengeçler. Bu ne demek? 24 derecesine gerçekleşiyor. Bu arada onu da belirtelim. 11. evde gerçekleşen yeni ay, şunu anlatıyor size. Diyor ki artık yeni bir çevreye gir. Artık yeni bir ünvan, kariyer ünvanı, yeni bir gelir kapısı, kariyer geliri, yeni arkadaşlar, yeni çevreler, yeni bir hayat görüşü, yeni planlar, yeni umutlar hayatınıza artık dahil oluyor demektir. Baharla beraber artık sizde. 11. ev temalarına ağırlık vermeye başlayacaksınız ve aynı günün akşamında Uranüs de boğa burcuna ilerliyor. Dolayısıyla 11. evinizde Uranüs ve yeni ay ile birlikte ani bir şekilde belki bir çevre bir topluluk değiştirmek durumunda kalacağınız gibi belki çok sıra dışı bir arkadaşla tanışıp onu artık hayatınıza dahil edebilirsiniz ve Uranüs'ün boğa burcundaki seyri biliyorsunuz ki 7 yıl boyunca sürecek ve artık çok gerçekten sıra dışı Farklı arkadaşlıklar, farklı etnik gruplardan, değişik insanlardan meç ettiğiniz bir arkadaş grubunuz veya gelecekle ilgili yapmak istediğiniz şeyler konusunda sıra dışı hayaller, sıra dışı fikirler söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Evet. 16 Mayıs civarında Mars'un uranısıyla bir kare açısı var. İlişkilerde iletişime dikkat. Ee, yine dediğim gibi e, evliliklerle, ortaklıklarla, arkadaşlarla ilişkilerde iletişimde bilhassa ani Reaksiyon göstermekte göstermemekte fayda var diyelim 18 Mayıs gayet güzel enerji 19 Mayıs zaten Venüs yengeçte ve sizi sizin daha çok ön planda olacağınız daha çok dikkat çekeceğiniz bir süreç olacak 19 Mayıs olumlu açılar söz konusu 20 Mayıs civarında parayla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olabilir ve 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor sizin 12. evinize. Artık 12. evle ilgili bilinçaltınızda gizli kalmış konularınız her neyse artık bunlar aydınlanmaya başlıyor. Ve o alana daha çok eğilmeye, daha çok kendi içinize yönelmeye başlıyorsunuz sevgili yengeçler. Evet, 25 Mayıs civarında Jüpiter'in Neptün'le hoş bir açısı var. Sizin hangi evinizi etkiliyor hemen bakalım. Aşık flört ile ilgili size heyecan veren riski yatırımlarınız, çocuklarla ilgili gelişmeler artık sizin hayatınızda hangileri etkiliyse gerçekten heyecan verici, güzel gelişmeler yaşamanız mümkün. 25 Mayıs civarında. 26 Mayıs'ta yine ilişkilerde ve otorite figürleriyle iletişimlere dikkat etmekte fayda var. Ve ayı kapatıyoruz. 29 Mayıs'ta 8 derece. Ee, de gerçekleşen dolunay ile beraber dolunay yay burcunda gerçekleşiyor saat e, 17 civarında gerçekleşiyor sizin dolunay 6. evinizde gerçekleştiği için artık belki iş meseleleriyle ilgili sağlıkla ilgili İş arkadaşlarınızla ilgili çalışma ortamınız, günlük mücadele ettiğiniz konular her neyse o konularla ilgili artık bir kapanış, bir sonlanma söz konusu. Ayı bu şekilde kapatıyoruz. İşle ilgili, günlük rutininizle ilgili artık bir şeyleri değiştirmeye ve yenilemeye karar vererek bir kapanış dönemine geçiyorsunuz sevgili yengeçler. Şimdi güneşi yengeç ve ayı yengeç olanlara kısaca değinecek olursak hemen bakalım hangi dönemlerle ilgili bir şeyler söyleyebiliriz yengeç burçlarına. Evet güneşi yengeç olanlar bilhassa 21 dereceye yakın olanlar 7 Mayıs civarında eşle ilgili sıkıntılara, iletişimle ilgili sıkıntılara dikkat etmesinde fayda var. Ay yengeç için de kastediyorum bunu. 21 derece civarına dikkat etmekte fayda var. Ee, On dışında 12 Mayıs civarında e, güzel değişimlerin dönüşümlerin olacağı ilişkiler konusunda hayalleriniz konusunda güzel gelişmeler yaşanıyor güneş ve ay yengeçler. 12 Mayıs'ta yine iletişime dikkat akşam saatlerinde biraz daha sabah güzel enerjiler varken akşam saatlerinde zorlayıcı enerjilerimiz var. 18 Mayıs gayet güzel. Bilhassa ay yengeçler için. 19 Mayıs kendinizi güzel hissedeceğiniz, kişisel bakımınıza önem vereceğiniz, daha artık imajınızı önemsediğiniz ve dikkat çekici olduğunuz bir döneme işaret ediyor. Ve 25 Mayıs'ta da yine çok güzel iletişim fırsatları yakalayacağınız bir gün olarak gözüküyor sevgili yengeçler, güneş yengeç ve ay yengeçler. Evet, Mayıs ayına ilişkin detaylı bir yorum yapmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur sevgili yengeçler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.